Merhaba sevgili teraziler ve Yükselen Burcu terazi olanlar Temmuz 2022 aylık yorumlarımızı hoş geldiniz sevgili teraziler Temmuz'un konu başlıklarına önce bir bakalım Güneş 23 Temmuz'a kadar Yengeç Burcu'nda ilerleyecek daha sonra Aslan Burcu'na geçecek gezegeniniz Venüs bu ay ikizler ve ardından Yengeç Burcu'nda ilerleyecek Mars Boğa Burcu'na geçiyor Oğlak Burcu'nda bir dolunay var ve aslan burcunda yeni ayda olacak Evet şimdi detaylara bakalım Güneş 23 Temmuz'a kadar yengeç burcunda ilerleyecek 28 Haziran'da meydana gelen yengeç yeni ayının etkileriyle zaten Temmuz'a başlıyoruz ayın ilk yarısı içerisinde de 10. evinizdeki güneşin geçişi ee, özellikle sizin için biraz daha hani hayatınızda ev aile yuva konuları ebeveynlerle ilgili konular iş konuları görev ve sorumluluklar kariyer ve kariyer hedeflerinizle ilgili alanları ön plana getiriyor bu ay genelinde e, işle ilgili gö, gö, yani bazı yenilikler olabilir yeni bir işe girebilirsiniz görev değişimleri olabilir yer değişimleri taşınmalar olabilir evlilik aile olma yuva kurma yani bununla da ilgili yaşamdaki statünüzü etkileyecek konular yine devrede olabilir. Merkür çok hızlı ay boyunca. 5'ine kadar ikizlerde, 5'inden sonra ise Yengeç Burcu'nda olacak 19 Temmuz'a kadar. 5-19 Temmuz aralığında tabii ki yine hayatınızda özellikle üstlerle, aile büyükleriyle daha fazla bir şeyleri konuşmanız, görüşmeniz, bilgi trafiğinin olması, işle ilgili görüşmelerin, toplantıların olması bazı kararlar vermeniz e, randevuların olması mümkün iş arıyorsanız bu dönem çok hareketli olabilir çok fazla görüşmeniz e, irtibatınız olabilir çalıştığınız ortamda da kendinizi mesleğinizle ilgili alanlarda daha aktif bir şekilde gösterebilirsiniz yine dikkat çekebilirsiniz insiyatif alabilirsiniz sevgili teraziler 5 Temmuz itibariyle enerji gezegenimiz Mars Boğa burcuna geçecek e, ve sizin 8. evinize geçecek burası Mars'ın kendi evidir Aynı zamanda biraz da tabii kontrol edilmesi zor bir alan. Hem Boğa Burcu'nda olacak hem 8. evinizde olacak finansal konularda hızlı gelişmeler olabileceği bir ay. Parasal gelirlerinizde artışlar olabileceği gibi hızlı çıkışlar da olabilir. Yani borç alacak konuları bu ay gündemde olabilir. Eşinizin harcamaları biraz artabilir. Eş, eşle ilgili ya da iş birlikleriyle ilgili gelir gider dengeninizde belki bazı ödemeler, kredi işleri, işte sigorta işleri gibi konularda daha fazla para çıkışlarınız olabilir ee, zaman zaman özellikle ayın son günlerine doğru buralarda finansal paylaşımlarda hesap işlerinde, bütçenizle ilgili konularda para trafiğinde daha dikkatli temkinli olmakta da fayda var ayın 13'ünde oğlak burcunda bir dolunay var 21 derece oğlak burcu dolunayı öncü bir burcu olduğu için sizi de etkiliyor Tabii ki lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız özellikle Güneş burcunuzu yükselen burcunuz 21 derece ve yakınlarında mı? Eğer böyleyse bu dolunay sizin için çok önemli. Özel yaşam, ev yuva alanı daha sizin hayatınızın temelleri ve önemli dinamikleriyle ilgili bir dolunay bu. Pürüto etkisi de var. Evlenmek, yuva kurmak, aile olmak, taşınmak, ev almak, satmak, kiralamak. Aile ebeveynler, aile büyükleriniz, onların sağlıkları, onların düzenleri, onların hayatlarında olan bazı dönüşümler. hani Bunlarla ilgili konuları önemli ölçüde etkileyen bir Dolunay. 3 gün öncesi ve 3 gün sonrası en önemli tesirlerini alabiliriz. Pluto olduğu için biraz bazen üzerimizde duygusal baskılar, özellikle ailevi konularda duygusal baskılar hissetmemiz mümkün. Ailevi konularla iş konuları, kariyer hedeflerimiz arasında gerilimler de hissedebiliriz. Yani burada bazı stresler de olabilir. Ailemizin beklentileri ve kendi görevlerimiz alanında stresler oluşabilir evlilik ve ayrılık gibi bazı kararlarımız ya da iş birlikleriyle ilgili kararlar ya da iş hayatımızda vereceğimiz bazı kararlar, yer değişimlerine, düzen değişimlerine neden olabilir. Yani burada da daha köklü dönüşümleri, dolunay ve dolunayın etkileriyle bekleyebiliriz. Evet, ayın 17'si, 18'i burada yengeç burcundaki güneşin Merkürle kavuşumu ve balık burcundaki Neptün'e güzel bir açılanması var. İş konuları, kariyer konularında mesleki konularda bazı yardımlar destekler alabilirsiniz özellikle üstlerinizin otorite figürlerinin önemli yardımları gelebilir sezgilerinizden de yararlanabileceğiniz bir süreç manevi anlamda da çok güçlü açılımlar olabilir bu dönemde ayın 19'unda Merkür Aslan Burcu'na geçiyor artık Yengeç Burcu'ndan ayrılacak 23 Temmuz' itibariyle de Güneş Aslan Burcu'na geçiyor ve 11 eviniz parlamaya başlayacak ve ayın son 10 günlük dönemi özellikle biraz daha siz hayattan keyif almak isteyeceksiniz. Hani iş, aile, sorumluluklar, görevler, yani bunlardan biraz uzaklaşıp eğlenmek, keyif almak isteyeceksiniz. Bu durumda arkadaşlarınız ve sosyal yaşamınız canlanabilir. Aşk hayatınızla ilgili gelişmeler olabilir. Arkadaşlarla birlikte toplanmak, bazı organizasyonların içerisinde olmanız mümkün. 28 Temmuz'da 5 derece Aslan Burcu'nda yeni ay doğuyor yeni ayda tam bu alanda doğacak zaten lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız özellikle 5 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyor mu özellikle sabit burçlarda Eğer böyleyse bu yeni ayın tesirleri daha önemli yeni tanışmalar olabilir Yeni ortamlara, yeni çevrelere girebilirsiniz. Bazı organizasyonlara, ekip çalışmalarına dahil olabilirsiniz. E, parasal konularda kazançlar alanında da önemlidir 11. ev etkileri. İşten gelen, kariyerden gelen kazançlarınızla ilgili belki gelişmeler söz konusu. E, şans ve özellikle spekülatif alanlarda da gelişmeler olabilir tabii ki. Ayın 25'i ve 26'sı gibi 8. evinizdeki Mars'ın, Aslan burcundaki Merkürle yapacağı sert açı, finans alanlarını biraz dikkat etmeniz gerektiğini de işaret ediyor. Borçlanma konularına, yatırımlara, özellikle spekülatif piyasalara daha dikkatli yaklaşmakla fayda var. Ayın son günlerine baktığımızda, Boğa burcundaki Mars Uranüsü artık yaklaşıyor ve Ay düğümü de biliyorsunuz. Boğa burcunda bu tutulma aksını da çalıştıracağı için ayın son günlerinde 8. evinizde biraz daha kontrol dışı durumlar olabilir. Uranüs sürprizler demek ama Mars'la birleştiğinde beklenmedik hızlı gelişmeler, bazı ani masraflar veya işte bazı piyasalarla ilgili olabilir kontrolsüz durumlar. Hani bunun bunların tesirleri olabilir. alışverişlerde dikkat edelim beklenmedik durumlar olabilir kazalara sakarlıklara dikkat edelim lütfen 8. ev biraz sağlığımızı etkiler Çünkü hani bu da bir kaza sonucu böyle bir yaralanma bir operasyon bir ameliyata hani ne bunun gibi durumlar olabilir veya böyle bir gündemimiz varsa daha kontrollü olmakta fayda var eşinizin kaynakları özellikle hisseli paralar varsa gündeminizde eşinizin kaynakları gelir gider dengesi harcamaları işbirlikleri Finansal paylaşımlar alanında yani bir miras, bir nafaka konusu olabilir, kredi ile ilgili bir konunuz olabilir, bir borçlanma ya da bir vergi konusu olabilir. Uranüs burada bazı sürprizler getirebilir, kontrol dışı durumlar getirebilir karşımıza. O yüzden ayın genelinde aslında özellikle ayın son döneminde maddi konularda daha planlı, programlı, daha güvenli olmakta, da, daha kontrollü olmakta. Da